Selamlar millet bugün sizlere birlikte GTA 5'e nasıl mod yüklersiniz ya da nasıl hile modu direkt yüklersiniz bunu öğreteceğim. Eğer mod yükleme videolarımda istiyorsanız aşağıdan beğenip yoruma yazabilirsiniz yani ne istediğinizi. Bu arada umarım yeni kalite beğenmişsiniz de mikrofonda küçük bir oynama yaptım daha iyi oldu bence. Şimdi arkadaşlar öncelikle Script Hook 5 ve Native Trainer diye bir şey var bunların ikisini de yüklüyoruz. Size açıklamada linkini vereceğim bu sitenin hatta şöyle kopyalayayım aklımızda bulunsun. Şimdi burada direkt indir butonuna basıyorsunuz bir tane yeşil bir tane buton var zaten burada script hook 5'in sayfasına yönlendiriyor sizi hemen burada download var gördüğünüz gibi hızlı anlatacağım ben 10 dakikaya ulaştırmayı sevmiyorum videoları şöyle script hook 5'i yükledik gördüğünüz gibi hemen yüklendi Şimdi native trainer dediğimiz şey bunun içinde yoksa eğer onu da hemen göstereceğim. Bine girin. Evet, zaten native trainer da var. Şimdi arkadaşlar buradaki readme dosyası falan boş verin bunları. Şimdi bu dosyayı eğer Epic Games'ten aldıysanız oyunu, ben Epic Games'ten aldım. Şöyle yapıyorsunuz hemen bilgisayara giriyorsunuz arkadaşlar. Oradan hemen buradan bakıyorsunuz şuradan ee, nerede o? Ee, GTA 5'tir yerde. Aynen. Ee, şeyden giriyorsunuz? İşte bu bilgisayarınızda kaydettiğiniz yerden giriyorsunuz GTA 5'e. Ondan sonra şurada gördüğünüz dosyaların içine hemen şuradan masa üstüne falan çıkartmanıza gerek yok. Buradaki bin dosyasının içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada böyle videoların devamı için aşağıdan bir tıkırından bir şeyler yaparsınız. Şu 3 gördüğünüz dosya bu dosyaların burada hiçbir mod yükleyemezsiniz yüklerseniz de düzgün çalıştıramazsınız. Native Trainer olmayabilir başka Trainer'lar kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Temaları değişiyor yeşil kırmızı mavi falan filan oluyor. Ben bu üçünü seviyorum o yüzden size bunu öğreteceğim. Bunları buraya atıyorsunuz arkadaşlar attığınızda gördüğünüz gibi bunlar oluşuyor burada. Eğer online'a girmek isterseniz daha sonradan sakın unutmayın sakın ola ki unutmayın. Şuradaki dosyaların isimlerine bakıp örneğin dimput8.dll. Hemen şöyle puta giriyorsunuz. 8.dll bunu buradan siliyorsunuz. Sonra script hook'a giriyorsunuz. Bunu buradan siliyorsunuz. N'ye basıyorsunuz. Native trainer çıkıyor. Bunu buradan siliyorsunuz. Yoksa arkadaşlar. Eğer bu şekilde online serverlere girerseniz. Banyeme riskiniz %90'ın üzerinde. Yani banyersiniz kısaca. Evet bunları yükledik arkadaşlar. Ee, şimdi. Eğer. E, modda yüklemeyi isterseniz. Hani Mod. ...yüklemek istiyoruz. Ne bileyim ona benzer şeyler yorumlara yazabilirsiniz. Öğretirim yani hiç sıkıntı değil. Çok kolay. Birazcık birkaç program indirmeniz gerekiyor ama çok kolay. Oyuna girdiğinizde bunu kullanmak yok mikrofonu mikrofonda tokat attık. Oyuna girdiğinizde bunu kullanmak için yapacağınız tek hamle F4 tuşuna basmak. Eğer F4 tuşuna basınca olmadıysa bir dosyaya atmamış. Yanlış atmış ve benzeri şeyler yapmışsınızdır demektir. Eğer... Ne oluyor lan? Eğer bunlara dikkat edip... Dediklerimi yaparsanız olacaktır. Bu natif trailer ne işe yarar onlardan bahsedeyim. Şu anda bilenler videodan çıkabilir. F4 tuşuna bastığınızda size polis hiçbir zaman gelmez. Ayarları bunlar yani. Ya da ölümsüzlük. Ya da e, hızlı yüzme. Ve benzeri bir sürü ayar. Işınlanmadan tut hepsine. Yani kısaca normal single player'da eğlenmek için çok iyi bir mod. Normal single player'ı seviyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer mod isterseniz işte bunun Iron Man'i var. İşte ne bileyim süpermeni var falanı var filanı var. Bunları isterseniz ya da yama yapmak. Ferrari yamasıdır. O yamasıdır. Bu yaması. Lamborghini'dir falan. Bunların yamasını yapmak isterseniz aşağıdan yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğenirseniz aşağıdan like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız. En iyi kızlar hoşçakalın. Hepinizin sonrasını unutmayın. Bay bay.